Herkese merhabalar. Evet yine süresiz nafaka yine süresiz nafaka. Evet yani e, gerçekten Türkiye'de e, aile birliğine yönelik en büyük tehlikelerden birisi bu e, arkadaşlar. Yani e, düşünün her cezanın e, yani her suçun e, belli bir süre cezası var ama e, süresiz nafaka denilen olay ömür boyu. Bitmek bilmiyor yani böyle. Ve insanlar yani şu anda e, insanlar emin olun e, yani süresiz nafakadan dolayı evlenmek istemiyor. Biliyorsunuz son dönemlerde boşanmalar arttı, aile müesseseleri yavaş yavaş dağılmaya başladı. Allah mavaza, Allah mavaza. Yani e, gerçekten Türkiye'de e, süresiz nafaka e, olayının çözülmesi gerekiyor. Ve engelli bireyler de evlenemiyor. Ya kim evlenir ki? Düşünün. Allah muhafaza. Yani siz bir yola çıkıyorsunuz. E, evleniyorsunuz. Ve e, yani herhangi bir ayrılıkta e, ömür boyu e, bir nafakaya e, sebebiyet veriyorsunuz. Nafaka ödüyorsunuz. Arkadaşlar bu insanlar yeniden bir hayat kurmayacak mı? Yani... E, ...ikinci eşler e, sıkıntısı var. Yani şu an size anlatamıyorum bunu. Böyle yani dilim dönmüyor ama... E, ...gerçekten süresiz e, nafaka olayı sadece engelli bireyleri değil. Bakın Türkiye'deki aile müesseselerini emin olun tehdit ediyor. Ben buradan Adalet Bakanımıza, devletimize sesleniyorum. Lütfen Allah rızası için... Bu süresiz nafaka olayına son verin. Yani bunun adı olsun. Adı olsun. Yani hiç kimse mağdur olmasın burada. Yani esasında bu süresiz nafaka haberlerinde hani zannedilmesin ki kadınlar hedef alınıyor. Yani e, neticede burada kadınlar da mağdur oluyor. Yani ikinci eşlerin mağduriyetleri neticede ya birinci, ikinci diye böyle bir olay da yok ki esasında. Neleri neleri konuşuyoruz. Evet gerçekten e, yani Türkiye'nin kanayan yarası olan süresiz nafaka e, olayının en tez zamanda e, kalkmasını temenni ediyoruz. Evet e, yani bu haberi yapmadan emin olun geçemeyecektim. Yani bunu dillendirmek gerekiyor. Bu hakikati dillendirmek gerekiyor. Arkadaşlar bunu duymamazlıktan gelemeyiz. Gençler evlenemiyor. Engelli bireyler evlenemiyor. İkinci eşler mağduriyet yaşıyor. Erkekler çok büyük bir mağduriyet yaşıyor. Herkes mağduriyet yaşıyor. Evet, peki. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.